Şimdi zaman sınırımız da kalmadı. Soner'in işi vardı onu hallettik falan filan derken arkadaşlar bir sonraki bölüme geçiyoruz. Bu bölümde şimdi postdoc sürecini konuşacağız. Soner Hollanda'ya geldi. Ben de Hollanda'dayım. Orada denk gelemedik. Antalya'da denk geldik. Şansı ben Face'te gördüm. Fotoğraf paylaşmış dedim hemen görüşelim. Postdoc sürecini konuşacağız. Bir de bu Covid. Ya Covid'de nasıl oluyor bu süreç, e, memnun musun, neler değişti eskiye göre, geleneksel doktora göre onu konuşacağız. Başlayalım tamam. istersen. Postdoc süreci nasıl başladı ona geçeyim Doktorları bitirdin abi. Doktorları bitirdim. Şöyle oluyor genelde. Postdoc başvuruları bir önceki sayeden başlar. Mesela şöyle söyleyeyim, şu an 2020'nin aralığındayız değil mi? Ben 2022'nin Eylül'de iş yapacaksam zaten şu an başlamış olmam lazım. Yani şu an geçmek altında neredeyse. Geldim mesela hatta falan. Ağustos falan başlıpsa, 2022'de Eylül'de işe başlayacaksın diyelim. Son falan başta Ağustos'ta başlar. Ağustos, Eylül, diğer okulların başluları işte Ekim falanır son tarihi. Ekim, Kasım. Aralık okulda okulda değişebilir son dak konulardır ama aslında başlıyorumlar süreci. Yani Ekim'de, Kasım'da bitirmi bitirirsin genelde çoğunun. Fizikte de böyle. Bir önceki senin Ekim'de, Kasım'da. Bu yüzden geldi doktorayı almadan başlıyorsun. Ben şunu sorayım, niye post Mecbur mu yani? Şöyle yapmak istediğin şeyle alakalı. Heh. Zaten çoğu fizikçi, yani şöyle düşün, akademide kal yani akademisyen, fizikçi, sahinsa çok çok az hmm. fizik okyanu göre. İstesin de zaten çoğu fizik okyanın postul yapmaması lazım. Çünkü yapacak olursa yani ne yapacak? Bize söyle. Ve şeyi bakış açısı var. Türkiye'de fizik değil de sanki çok pek aslında bu takdir edilmiyor ama yurt da böyle değil. Fizik okursun, sonra gidip en üstte çalışabilirsin. Yani bir firma çalışabilir. Çünkü problem çözme yeteneği kazandırıyor ya doktorun süreci boyunca. O yüzden bir sürü firmada çalışabiliyorsun bunu. Doğrudan sadece teknik bilgi değil. Yani yazılım bilgin olabilir, işte proje yönetme bilgin olabilir, işte araştırma bilgin olabilir. Bu tarz bilgilerin hangi bir RGD, normal başka bir alanda falan filan kullanabiliyorsun. Bu yüzden çoğu fizik okuyan da zaten şey yapmaz, postok yapmaz. Benim tanıdığım geldi, o öyledir. fizikçilerin... Ee, önemli bir kısma ya alan değiştirmek zorunda kalık. Çünkü yani bunun şey gibi düşün, gitti de azalıyor. Lisan seken türek fiziklerle bir şey yapmak kolay. doktorda da hoş biraz zordu. Değil mi? Çünkü dedim ki alan, ise alan değiştiriyordu. Ben şanslardan biriydim. Doktordan sonra daha da zor. Yine aynı alanda kalacaksın. Postoğa, çünkü gittikçe, çok az, daraltıyor gittikçe, daraltıyor. Gibi. gittikçe daraltıyor musun? daraltıyor, gitti ee, daraltıyor. İşte o yüzden postdoc başvurusu sırasında, gene alan değiştirebilir. Kendi doktora kursunun dışında bir şey yapabilir falan filan. Ben yine burada şansım ve doktor biraz çalışmam yardımcı oldu. Yani sırf şanslı değil dediğim gibi. Hem başarı hem şans lazım. Benim doktor sürecim başarılıydı. Hani sekiz makale basmıştım. Bunlar iyiydi, farklı alanlarda. Hani kendim biraz gösterebilmiştim. Mesela bir Amsene'de alan hoca beni tanıyordu zaten. Ben adam da okula başlığında önce yazmıştım. Ben bu sebebi söylüyorum doktorayı. İşte çalışmak isterim sizde falan diye beni tanıyordu zaten. E, dediğin gibi çok önceden zaten aynen. yazmışsın. Haberi aynen. vardı benden. Ama mesela işte ben İspanya'da konuştuğum hoca vardı. da vardı. Mesela bunlar alamadı pandemiden dolayı. Orada şimdi bağlarız evet, birazdan. Evet, Direkt funding pandemi. alamadılar. Neyse pandemiye gelmeden önce, başvuru süreci doktorunun son sayesinde daha doktorayı vermeden almışçasına başvurunu yaparsın. Bunlar elenir, işte okulların komiteleri inceler. Parasına bağlı, işte ne kadar funding alabildiler onlar işte. Kaç tane hoca var, ne istiyor, konuştukları biri var mı falan filan. Sana dönerler işte, Ocak, Şubat, Mart gibi. Mesela fazlasın, ben Ekim'de başvurdum. Mesela, 2021 Ekim'de başvurdum. 2022'nin ocağında bana döndüler, ee, saatekte bulunuyoruz diye. 2022'nin şubatında onlara döndüm, Teknik fizik haberiyle çalışacağım diye. 2022'nin Mart'ında nisanında sözleşme imzadım. Bu şey üzerine kuruldu. Doktorya aldığını varsayarsak gibisinden. 2022'nin Mayıs'ın Haziran'da doktorun tezini savundum Ve geçtiğini varsayarsak 2022'nin Eylül'ünde işe başladım Gibi yani süreç bu şekilde. Bir yıl süren bir süreç. Ben işte başvurdum. Bir süreğe başvurmuştum. Amerika'da. Postdoc başvurması güzel bu, çünkü ücretsiz. Doktor'a ücretliydi. Aa, evet. Ciğer'i gönderiyorsun, bel işte gönderiyorsun, masrafı çok. Post-doktor ücretsiz, ya yani her şey internette oluyor. O yüzden ne kadar çok başlıyordu, o kadar kar gibi bir hani sürümler kazanayım diyebilirsin ama... Gerçi onu <gülüyor> pek belli başlıyor zaten çalışmayacağın yerler. Neyse ben başladım. İşin doğrusu ben gönlümden geçeceğim Amerika'da kalmaktı. Amerika'da vardı yani işte, Kaltırık'ta konuştum hoca vardı. Kaldı vardı, sağda solda vardı. Funding çok büyük sıkıntı oldu. Ve şöyle bir şans fark görü var. Benim çalıştığım alan bir konform alan teröristim. Yani çalışan insan sayısı az aslında ama bizim ufak grupta aynı sayıda postaya başvuruyan insan çok oldu. Aa. Yani işte Carl Teknik'te arkadaş vardı, sonra Piresun'da arkadaş vardı. Bunlar çok iyiler. Onlar ikisi birinci posta bitirmişti, ikinci posta başvuruyordu. Yani hem çok iyiler, yani benden daha iyi olduklarını düşünüyorum ben. Tabii bunun objektif bir şey değil, değerlendirmesi zor ama. Ama hem de ikinci pozisyonlarına başvuruyorlar. O yüzden mesela şimdi atıyorum, konfab anı çalışan birini alacaksın. Onları almak, ben almak da daha mantıklı. Hem daha iyiler hem daha tecrübeliler. Daha fazla postok daha mı iyi oluyor abi? Yani şöyle, gerek var mı ikinci post -doc'da. Özellikle projenin para ona göre gelmediği seçim. Bazı paralar şeydir, Junior Research. postok evet. şöyle mi diyeyim, doktoru sonrası araştırma diye Türkçesi Evet, doktoru sonrası araştırma. doktor sonrası araştırma. Yani bir doktoru gibi arada bir fark var muhtemelen onu bir istersen kısaca bahset. Aradaki fark şu, doktorada öğrencisin sen. Tamam. Öğrencisin, bir hocam var, o hocanla beraber fiziğe bir şey katmaya çalışıyorsun. Doktorun amacı o. Bir konuda uzmanlaşım daha önce yapılmamış. ...yeni bir şey keşfedeyim, araştırayım, bulayım. Mantık bu. Ve bu süreç boyunca kendin... ...araştırma yapmayı öğren, araştırma kendi geliştir... ...gibi bir bakış açısı var. Temel fiziğe hakim ol. Mesela doktora test sunum sırasında sana sorular sorarlar. Temel fizik bilgini ölçmek için. Sıf alanına alakalı değil. Ya atıyorum şu nedir, bu nedir diye hani fiziğe hakim olmalı. Çünkü doktor ünvanını almışsın artık. bundan anlamış yok. Ben fizikten anlıyorum. Hani bir otorite temsil ediyorsun bir seviyede olsa. Postdoc da böyle değil. Postok da şu... ...bildiğin... Çalışan eleman lazım bana. Ben bir hocayım, bir yerde profesörüm, değil mi? İşte bir yerden para buldum, funding buldum. İşte bir vakıftan para aldım diyelim. Mesela benim şu Amstradan'daki param bakanlıktan geliyor. Hollanda'nın bir işte bilim bakanlıktan geliyor. Oradan ben hocayım diyelim, para aldım, araştırma yapacağım. Bu paranın bana diyor ki, amacı, sen bu parayı al, bu parayla alakalı, kozmojiyle alakalı bir araştırma yap. O yüzden bana çalışan lazım. Postok bu. Ben de bakıyorum, da çalışayım, bununla çalışayım falan diye. Yani post... Biraz daha iş gibi. İş, zaten iş, iş aslında. Postdoc iş çalışansın, normal çalışan statüdesin, ona göre diyorsun? işte ona göre sözleşmeli çalışan. Hı hı. Çünkü postonun süresi belli iki yıllık, üç yıldır, bazı çok prestijli beş yıllıklar falan Altında oluyor ama... öğrenci oluyor mu? Bağlı olan sana? Olabiliyor mu ya da? Formal olarak olmuyor ama gel çalışma grupları vardır. Mesela i̇şte benim şu an da öyle, bizim yılda da öyleydi, Amsterdam'da da hep öyledir yani. Bir hocanın bir grubu vardır, İşte bir tane hoca. O hocanın beraber çalıştığı postdoclar ve o hocanın öğrencileri, i̇şte doktor öğrencileri, lisans öğrencileri falan vardır. Hani alt üst değil belki ama o doktor öğrencisi senle çalışır. Mesela şu an öyle yani. Bir tane doktor öğrencisi var, ben de çalışır. Hatta benim iki tane farklı bir projem var. E, iki de farklı doktor öğrencileri. onlar ben proje yürütüyorum. Yani statü olarak ben yukarıda giyirim ama zaten akreden çok statüye bakılmazsan çok önemli değil. Ben onu yönlendiriyorum daha ziyade. Formalitadan biraz daha. Aynen. O şimdi şimdi abi, al kahveni ve atol, yudumunu Kahve size soğudu sanırım bu Aynen. arada. <gülüyor> bir kahve borcumuz var. de kaldı son. <gülüyor> ne içtik biz bu arada? Bir Kahvesi. şey önerdi. Christmas'tan dolayı farklı bir önerisi vardı. Fena değil tadı. Neydi abi? Aynen. Ya unuttum ya. White bak, bak. mocha değil yani. Başta white mocha dedik ama white mo <gülüyor> mocha değil yani merak etmeyin. Farklı bir şeyler. Hepsi bir saatten sonra birbirine benziyor bu arada. Şekerli, tatlı Aynen. bir şey. Ya işte maksatı şey olsun. Muhabbet. Evet, <gülüyor> muhabbet Şimdi, e, sen bu hocayı zaten tanıyordum dedin, önceden hazır hmm. dedin. Amsterdam, Amerika'yı istiyordum dedin ama hmm. Hmm. Hmm. Amerika Amerika'yı istiyordum. İşte pandemi... iki şey bu diyelim. Ee, tabii şu da olabilir. Bunun tam yüzde yüz cevap veremezsin. Şu, şu da olabilir. Ya Amerika'yı yeter kadar iyi değildim belki de. Onu da diyebiliriz. Amerika'da hiçbir üniversite beni yeter kadar iyi bulmamış da diyebiliriz. Bu da terrak tamam. olarak doğru olabilir. cevap. Evet, olabilir, tamam. bu da olabilir. Hilla faktördü ama... Ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani mu sadece bende konuştuklarım da koşdum hocalar. Beni almak isteyen hoca vardı mesela. Alamadım para çünkü sıkıntı oldu. Yani burada founding dolayı... diyorsun ama mesela bunu bilmeyenler ona bir scholarship ve founding farklı şeyler. Funding herhalde çok founding büyük şu. paralar. Bir projenin, bir projenin ya scholarship okul öğrenciye verir. Çalışanlar post ya yani şöyle diyeyim. Ya senin bulamadığın ya şey da... scholarship değil, founding. Yani hoca founding. bazında. Ya hoca bazında aynen. Şöyle şimdi, şimdi okullarım vardı belli başlı. Zaten Caltech işte Neydi ismi ya? Unuttum da işte. Beyler bize felop fel, bak şimdi. Felo işit var tamam. Felo işleri yani enstitülerde ya okullar ve hocadan bağımsız. Mesela Kaltay'in felo var. Adakma gelmiyor şimdi. Mesela bunun hakkında üç kişi abdler. Siz alsalar bu hocadan bağımsız. Onların da parası hazırdı. Ben benden daha iyi olduğu için onlar Ben Oraya giremedim Kaltay postu için. O yüzden Bill zamanı gittiğim kara al yanıma. Evet evet. evet. <gülüyor> Neyse işte. Bela <gülüyor> böyle. Hocaların kendi paraları oluyor fandikler. Bu şu. Hoca bu parayı nereden bulduğundan bağımsız? Bir vakit almış olabilir, bir bakanlık almış olabilir. Bir işte dediğim gibi Amerikan TÜBİT'e var, neyse. orada almış olabilir, önemli değil. Benim param var, çalışan eleman lazım diye alıyor. Şimdi o fellowshiplere girme teknik olarak mümkündü. Ama şey işte, benim başvurduğum şey zaten benim alanda benden daha iyi insanlar olduğu için onlar kaptı. O benim şahısım. Mesela bir yıl önce, şimdi sıkıntı şu, üç yıldır başvuruyor ya genelde. Mesela o arkadaş, onlar üç yıl önce başvurmuşlardı. Ben bu CD'yi de bir yıl önce başvursam... Belki ya da bir olacaktı. Kişi... Evet. Tabii, evet. Bir yıl önce başlasa ondan başvurmam olacaktım. Ya da bir yıl sonra başvursam. Mesela şey de vardı, Stony Brook'te konuştuğum bir hoca. O da beni çok seviyordu. O Ay, aynı şeyi dedi yani. Yani işte diğer aldık bu seni. Çünkü o alan çalışacak, bir kişi alacaklar sadece. O okul, o okul bir kişi alıyor o alan çalışacak. O şanslığım oluyor. Ama senin çalışanların biraz deneysel ya, teorik ya. Teorik esel değil ya. Pardon. Çok üzüldüm. Teorik. Hı -hı. Şunu diyecektim. Hani neden funding ihtiyaç var? Bilerek soruyorum bu soru. Yani. Maaş ya. Hale... Funda kazdım maaş. maaş. Maaş. Maaş makinemizden. Onu şimdi ya, yaz mı alıyorsunuz diye mi yaptım gerekiyor? Yok Gerek funda kazanç çok küçük paralar ya. Çok çok küçük. Hani. Onda bir sıkıntı oldu o zaman. Onda bir sıkıntı. Çok, çok sıkıntı. saçma. Yani. Bu arada şey yani bilme hani. Türkiye'de bilinme çok sıkıntı ama dünyada da gene olarak dünyada çok... Dünyada da gene olarak var Hep yok. ben bunu söylüyorum. Değil mi, Türkiye, dünyada genel olarak hani şey ilgi de az. Dünyada sanki çok para doldurur da Türkiye'de. yok yani. Dünyanın her yerinde yani aynı sorun var. Aynen, şey, televizyon para hakikaten çok sıkıntı. Çünkü bir yandan düşünüyorsun düşünüyorum Söner, hani cihaz almıyorsun, deneysel bir çalışman yok. E mesela optik olsa bir sürü malzeme alman lazım. Pahalı da onlar. E ya Burada yani ne kosta ya olur ki? Verecekleri yani. ayda 3 bin dolar maaş. Amerika'da verecekleri ayda 3 bin dolar maaş. Türkiye için çok büyük para gözükmesin. Hani, Amerika'da 3 bin yani, dolar ne abi? Yani ya yani şöyle söyleyeyim, zaten yani rektörünün yıllık parası 1.5 milyon dolar. Rektör yılın şeyini, işte, rektörün hani para olmadan değil. Adamın yıllık şeyi maaş bir milyon dolar, üç milyon dolar para bulanı. Ola şeyle alakalı, öncelikle alakalı. Yani bütçe miktarı geldi sabit oluyor, onu dağıtma. Çok iyi anlat. Payı yani pastadan çok küçük pay düşecek herkese. Benim çalıştığım bala iyice hani. Yani ama bunu da şöyle anlatayım niçin böyle olduğunu. Mesela işte. Geçenlerde şey bulundu, 2006'da olması olmuş lazım, 5 yıl önceydik. Geçen yandan kastım. <gülüyor> ee, gravitational waves deniyor, kütle çekim dalgaları. 5 yıl oldu mu o ya? 2006 yakına kalmış of, ya. Of, tamam. Der, 2006 olması lazım. Olabilir yani Der böyle şart, çok hızlı geçti. Benim de hafızım değil de yanlışlık verilmeyiz. O zaman bir önem lazım. arz etti senin alanı. Bunu, şu, bunu şunu için örnek verdim. Bunu söyleyen teorik fizikçi Einstein, 1919'a söylüyor. Evet. Yani 1919'da Einstein böyle bir şey olduğunu iddia ediyor. Yani adamın teorisinden bu çıkıyor, bulunması 2016. Yani 97 yıl sonra kendi göremedi. Mesela şimdi ben teorik bir şey hesaplıyorum. Belki de bunun bulunması 90 yıl sonra olacak. Belki de hiç bumyla çünkü hiç yanlış. Olur. O yüzden yani şu işte anlayabiliyorum. Ya bakış şu şu hak veriyorum demiyorum ama anlayabiliyorum. Ya bu da üzerinde 1000 tane fizikçi var. Bunlar 1000 tane teori yazıyor. Hangisi doğru hangisi yanlış seçme şansımız yok. Belki de bunun yıl sonra belli olacak. O yüzden parayı da çok ayıramıyor. Yani yaptığımızın çok önemli olmadığını anlayamıyorum. Şey, Gösterebileceğiniz bir şey yok çünkü. Ha Ama bir defa aslında çok önemli. Yani bana ben çok aşırı değişik işte dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde temel fiziğin önemi de iyi anlaşılmıyor. Ee, yani bizde guided research. Şimdi iki research vardır. Guided ve unguided. Yani yönlendirmeli. Aynen. Bir hedefe yönelik. Ya yani işte atıyorum şu şartları sağlayan bir drone bulalım. Bunun research'ını yapmak vardı. Bir de şu niye oluyormuş, bunun cevabını bulalım diye bir research yapmak vardı. Türkiye'de geldi guided yani amaca verdik şunu yapalım şunu geliştirelim özellikle askeri saraya verdik şeyler evet. çok daha önemli el üstüne tutulur ama bu niye varmış ya sorusu cevabı cevabı şey, şeyler Ya de ne yapacaksın tarzı bir bakış açısı olduğu için çok önemli tutulmaz. Oysa aslında asıl önemli olan onlar çünkü onu sonra üzerine inşa edilir. Neyse belki O senin aslında mı? konuşmanın başına söylediğin şey benzer. Hani sen niye seçtin fiziği demiştim ya, o Hı -hı. biraz oraya hatırlattı. Peki postdoc'a başladığında postdoc'ta ne çalıştın abi, ne üzerine? Yani şu an işte yeni bir yeni de çalışıyorsun daha doğrusu. Doğru. Aynen, evde başlamıştı. İşte Aralık'tayız. 4 ay oldu. Yani şu an işte, bayağı bir baya, baya projem var. Bir kalan proje vardı, onu bitirdik. Yakında makale bastık işte 2 hafta önce. O bitti. Ee, şu an işte Chicago'dan bir e, arkadaş var. Onu yayıldan tanıyorum. Onunla yaptığımız bir proje var. Bunu amslanan merakası yok. da şunu söyleyeyim aslında. Şey değil bu arada. Ben işe başladım ama kimsenin öyle kalkıp ne yapıyorsun demez. Yani benim maaşım yatıyor, atıyor? Sen research yap. Çalıştım hocaya kalmış. Yani o bana atıyorum... O da aslında şey değil yani ben çalışadım aslında. Bir de paramı vermişler hani şey değil. Sen onu çalışamazsın bunu çalışsın falan bir şey değil. Ben ocağı çalıştığım müddetçe başka ne yaptım beni bağla. Başkasını bağlamaz. Böyle bir makales basma zorunluluğun var mı beş tane on tane? Yok o tarz bir zorunluluk yok. Çünkü böyle şey yani yapamaz aslında. Eğer ölecek olursan, ne ben dandik şeyler çalışırım. Yani makale basması kolay şeyler çalışırım. Anlatabildin mi? Hani amaç o değil zaten. Amaç bilimi ilermesi olduğu için şu var. Ben şu anki Amsterdam'daki de hocamla baktığımız iki tane proje var. Ee, biri işte onun doktor öğrencisiyle bakmaya başladık. Biri de eski postuyla. Şimdi çıkartmaya gitti o. Onunla bakmaya başladı. İki tane ona baktığım proje var. Onun dışında da üç tane Amsalan'dan bağımsız kendin bakındığım projeler var. Hepsi yavaş yavaş bakıyorum yani. Ya. Beş proje olduğu için. kendi öldürmüyorum. O yüzden... Bir de Covid'den dolayı zaten uzaktan çalışma opsiyonu geldi sanırım. Benim hiç etkilemedi. Hiç Hı, zaten, etkilemedi. Hiç etkilemedi. Hı, zaten öyle mi? Hiç etkilemedi. Çünkü bizim kağıt kayanımla, bilgisayarla. Deneyse yani olmaması mı? Deneyse olmadığı için. Şey. Ha? Aynen. Hani yani de atıyorum dediğim gibi bölüme gitmişim gitmemişim. Hani sabah sekizde niye gelmedi kimse sormaz. O da Doktor da yani. öyle miydi? Gitmek zorunluluğu var mıydı? Yok ya, ya ama bu şeye bağlı işte, bu sanırım kültürüyle alakalı. Hani Zorunluyum ama sen gidersin. Heh, çok güzel. mantık şu yani, hani olay o değil. 8-5 yıl gitmek zorunluluğu zorunlu, değilsin değil. Ola hiç sana karışmaz. Bir şeye giyin bir sınav. falan da böyle fiziktir. Yani Mühendis silahsı şu dersleri alman lazım, şu dersleri geçmen lazım, şundan işte BA getirmen lazım falan gibi şartlar vardır. Fizikte mantık bu değil. Senin kendi çalışır, çalışır, geliştirmen lazım. Yani kimse sana atıyorum niye kuantum alan teorisi demez. Ama o zaman ama alman iyidir. Bunu alman lazımdır. Kendi geliştirmek istiyorsan. Hani bizim anında şey daha ziyade amaç kendi geliştirmen. O bizim, yüzden mesela e... bölüme gitmek şöyle diyeceğim. Bölüme gitmek zorunda değilsin ama gitmeye çalışırsın. Çünkü gideyim onlar yüzde muhabbet edeyim. Bir proje yapalım, belak ya bir... Yani öyle muhabbetten bile bir şey çıkabilir. hani bağlantıla yüz yapmak her zaman daha artı o yüzde. Eğer işe yarıyorsa, ama şöyle de mesela ben Kaltek'teyken işte çok bölümde gitmiyordum çünkü çok zekilerdi, kendimce gerize kalkıp hissediyordum. Allah, Allah Allah. Yani çok, orada <gülüyor> kıskoca şeyi de var hani burnout olmayayım ne çok yani her gidecek olsam baktım çünkü şey var, gitmeye çalışıyordum olabildiğince. Ama motive de olabilirdim belki yani onlara hırs yaptırabilirdin. Ama ben zaten belki. çalışıyorum hani, He. şu var ben tembel bir insan olsam belki orada motive olup şey, ben zaten çalışıyorum. hayır Kendimi öldürmüyorum belki ama ya, kendimi öldürmemizde şey vardı bir arkadaş Çin'de. Ya adam bölümde yatıyordu, adam sürekli çalışıyordu. Ya arada oyunumu oynamalıyım. House of Fire'ın <gülüyor> İşte ne bileyim, işte, Sivilize'de işte, arada oyunumu oynamalıyım. Arada işte dizimi izlemeyi... Egeo 4 de geldi bu arada. Geldi de benimki Mac olduğu için. Aa, onu yok. <gülüyor> Aynen. Neyse, şey yani arada oyunumu oynamalıyım, arada dizimi izlemeliyim. Nange'ye bakmalıyım, ne bileyim hani kendimi öldürmemalıyım. İşte yürüyüşüm yapma, gezmeye gitmeliyim. Ya işte şey, son mesela benim bir ay... Bir ay değil ama biz işte 20 güne yakın Amerika'yı ya doğaçtık. Eşimdik. İşte ben o dönem bak, fotoğraflar falan da paylaştığını hatırlıyorum. Hı hı. Şunu soracağım aslında sana, ben görüyordum ya bu adam nasıl bir yandan doktorayı götürüyor, bir yandan fizikçi... bizi hep gözümüzde fizikçe böyle nerd, i̇şte sosyal olmayan canlılar olarak nitelendiriyorlar insanlar hı hı. böyle önyargı olarak söylüyorum. Hı hı, tabii Abi, böyle bir şey değil diyorsun yani. Yok canım, bak, yani sanırım sosyal zeka istesi olarak Şikayetin sosyal zekası, hani sonuçta tabii canım değil ama... Belki şöyle bir gerçeklik var. Hani her tarpın arkasında belki istatistik bir şey yatıyor olabilir. Hani o yüzden fizikçilerin ortamı sosyal zekası. Gerek alan toplumun ortamı sosyal zekası düşük olabilir. Bilmiyorum, bir bilgim yok. Ama öyle bir şey yok yani Ne fizikçiler var, adamlar çok hani her hobi yapıyor her. Benim de vardı. Ee, Doktoru zamanında bayağı kısmıştım işte o bilerimi ee, kısmak kastım şu vardı yani ee, oyunun oyunu falan mı ama mesela lisanstayken ben işte hani kumpfı yapıyordum piyano falan çalıyordum ne bileyim hmm. topukla girdim ortu işte hani o tarz biraz daha aktiftim onlar falan pek kalmadım zayıf ben Yale'deyken, ne bileyim yamaç paraşütü ya da dağcı tırmanma gibi bir sosyal şeyim fazla yoktu doğruya doğru daha böyle indoors işte oyundu oyundu şeyde işte evime bayağı ya vakit ayırdı yere onda onu kestim. İşte hala ne bileyim işte Reddit'de, şurada, burada falan yazırım, severim öyle şeyleri ama akademik olmayan takılma şeyler, hani popüler bilim işte. Hala evrimacı, soru cevapta bazen girip bakıyorum hı -hı, ama hı -hı. o tarz şeyleri. İşte ama hani şey, o tarz inektir bu, hiçbir şey yapmaz şey, önyargısı yanlış. Yalan. O yanlış. Çok şeyler var yani, çok sosyal alanlar var. Şimdi öneri ve tavsiye bölümüne girelim istersen. Tamam. Bu son bölüm olacak. Senden genç arkadaşlarımızı, bizi izleyen ya da senin yolunu ilerlemek isteyen, fizik okumak isteyen, okuyan hali hazırda Tavsiyeler, ondan film, kitap, dizi olur, işte akademik tavsiyeler ee, ve kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.